Sanatçıyım diyemem. Sanatla ilgileniyorum, evet. Fakat acemi bir şekilde ilgileniyorum. Elimde 4-5 tane müzik aleti var. Onları öğrenmeye çalışıyorum. Çok profesyonel müzik yapamasam da müzik aletleriyle geçirdiğim vakitlerde ruhumun dinlendiğini hissediyorum. Diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de sanatçı olmak bir lüks olarak gözükebiliyor. Çünkü sanatçı olmak için Geçirilen vakit, formal bir eğitimin yanı sıra yetenek ve aile desteği de gerektirebiliyor. Dolayısıyla her aile Türkiye'de bunu sağlayamayabiliyor çocuğuna ve bu yüzden de sanatçı olmak gerçekten zor. Türkiye'deki eğitim sisteminde sanata yer veriliyor elbette. Fakat bu okuldan okula, bölgeden bölgeye çok değişebilen bir şey. Örneğin ben şanslı hissediyorum bu açıdan kendimi. Çünkü resim müzik öğretmenlerim çok yetenekli ve donanımlı öğretmenlerdi. Genelde Türkiye'deki okullarda sanat eğitimi denilince verilen eğitimler müzik ve resim üzerine yoğunlaşıyor. Kendi lisemde büyük bir müzik odası vardı. İçinde bir sürü enstrüman vardı ve istediğimiz zaman gidip bu enstrümanlarla vakit geçirebiliyorduk. Kendi müzik hocam piyano çalabilen ve bize şan dersi verebilen bir hocaydı. Resim öğretmenlerim de aynı şekilde bize hem teorik hem pratik anlamda resim sanatının ne olduğunu öğretmeye çalışıyorlardı. El becerilerimizi geliştiriyorlardı. Aynı zamanda güzel sanatların tarihinden bahsedebiliyorlardı. Her okulda bu şekilde olamayabiliyor Türkiye'de çünkü test üzerine oluşmuş bir sınav sistemiyle öğrencilerin başarılarının belirlendiği bir sistemimiz var. ve Dolayısıyla genelde bu derslerde yani sanat için ayrılan bu derslerde ya da spor için ayrılan derslerde de daha çok çocukları test çözmeye yönlendiren öğretmenlerle karşılaşabiliyoruz. Boş bırakıyorlar testinize çalışın diyebiliyorlar. Türkiye'de sanatçı olmak riski taşıyor mu? Aslında bunu Türkiye özelinde de düşünüyorum, dünya üzerinde de düşünüyorum. Sanatçı olmak riskli olabiliyor çünkü politik atmosferin gergin ve kutuplaşmanın çok fazla olduğu ortamda sanatçı ne derse desin mutlaka birileri kötü olduğunu düşünüyor söylediği şeyin. Sanatçı hiçbir şey söylemezse bu sefer de halktan uzak olduğu söyleniyor. Dolayısıyla sanatçı hiç kimseyi mutlu edemiyor. Halbuki sanatçının görevi toplumda yaşanılan şeyleri kendi sanatını kullanarak ifade etmek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu görevini yerine getirirken mutlaka birilerini üzüyor. Bu üzülen insanlardan bazen tepkilerini sert bir şekilde koyabiliyorlar.